Herkese merhaba. Bu videoda kumaş nasıl gölgelendirilir bunu göstereceğim. Biliyoruz pek çok kumaş türü var. Parlak, kadife, farklı türlerde pek çok dokuda kumaş var. Ben kıyafetlerde kullanılan klasik bir kumaşı gölgelendireceğim burada. Önceki derslerimizde cam gölgelendirmesini ve metal gölgelendirmesini yapmıştık. Eğer onları da dinlemek isterseniz önceki videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi kumaş gölgelendirmesiyle devam ediyoruz öncelikle kumaşın şekline iyice bir karar verelim şuradan biraz daha geniş gelsin istiyorum şuradan geniş gelsin ve öyle insin istiyorum O yüzden biraz genişletiyorum Arkadaşlar bu kumaşın şekline ben karar verdim imgesel olarak Siz de karşınıza bir kumaş koyup onu çizebilirsiniz daha sonra da imgesel olarak hayalden çizerek gölgelendirmesini yapabilirsiniz bizim kumaşımız bu şekilde olacak biraz aşağıya saracak şöyle göstereyim şimdi kumaşı tonlarken arkadaşlar kumaş nedir böyle Kumaşı su olarak düşünebilir miyiz? Akan bir şey gibi. Ben buradan şöyle kumaşı buradan böyle koyduğumuz zaman sanki bu buradan akıyor gibi yumuşaktır değil mi? O yüzden tonlamasını da ona göre yapacağız. Ve akıyor gibi bir görüntü oluşacak burada. Şimdi ne çok sert çizgiler kullanacağım ne çok yumuşak. İkisinin arasında çizgilerle çok bastırmadan hafif bir tonlama yapmaya başlayacağım. Şimdi bu kumaş buraya kağıt gibi dümdüz inmez. Nasıl iner? Arada bazı yerlerde çukurluklar oluşturur. Burası daha içe göçüktür mesela. Şöyle yapalım. Burası daha içe göçüktür mesela. Buraları biraz daha koyu tonlarız. Buradan böyle burası üstten gelir. Kavisli kavisli gelir. Şuradan metal çeyin altından da kumaş çıkartıyorum. Şurayı biraz daha bombeleştirmek istiyorum. Şu kısımda da bombeli bir kumaş olduğunu düşünelim. Şimdi hatlarını belli ediyorum kumaşın. Çünkü kumaş kusursuz inmez yani kağıt gibi dümdüz inmez. Biraz kıvrılır biraz katlanır. Buradan da böyle aşağıya saksın. Tamamdır. Biraz böyle ara ara yerlere katlanmalar izler verelim. Tamamdır. Şimdi çukur olan kısımlar daha koyu olacak. Ve böyle köşede, havada olan kısımlarda daha aydınlık yapacağız. Sanırım ışık biraz parlıyor. Şöyle yaklaştıralım. Kalemin ucunu biraz açalım. Evet. Ne dedik? Kumaşta iniş çıkışlar olur dedik. Dümdüz inmez dedik. Bu nedenle belli başlı yerlerde koyulu açık, koyuluk açıklıklar yapacağız. Eğer önceki videoları izlediyseniz Camda ve metalde koyuluk açıklıkları birden sert bir şekilde geçiş yaptığımızı söylemiştim. Burada da görüyorsunuz. Koyu bir şey, direkt koyu bir renk, direkt açık bir renk. Bunlar direkt hiçbir kaynaştırma olmadan yan yana geldiler ki metal ve cam etkisini verebiliriz. Kumaş da öyle değil. İlk gölgelendirme derslerinde öğrendiğimiz gibi kademeli bir şekilde koyudan açığa gitmemiz gerekiyor. Evet, kumaşta gördüğünüz hatları belirledikten sonra, kıvrımları belirledikten sonra tonlamaya başlayabiliriz. Şimdi, bu kumaş, kumaş olduğu için akıyor etkisi vermemiz gerek. Bu nedenle de çizgilerimizi şöyle yapmayacağız. Böyle kesik kesik, kısa kısa, bir saniye şu tarafta göstereyim. Çizgilerimizi böyle kesik kesik, kısa kısa, küçük küçük ve çok sert yapmayacağız. Şimdi böyle kısa çizgiler tercih etmeyeceğiz. Onun yerine daha uzun çizgiler ve yumuşak çizgiler tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü böyle kısa çizgilerle akü etkisini yaratamayız. Şu sağ kısmı biraz koyu yapmayı düşünüyorum. Gitgide burası koyulaşacak. Şuradan hafif uzun çizgilerle çok bastırmadan çizgilerimi atıyorum. Ve gitgide elimi hafifletiyorum bu tarafa geldikçe. Elimi hafifletiyorum. Çünkü buranın biraz daha aydınlık olmasını istiyorum. Farkındaysanız çok bastırmıyorum. Ve biraz daha uzun çizgiler kullanmaya çalışıyorum. Bu çizgilerin yönünü de şuradaki kıvrıma göre belirliyorum. Burası böyle geldiği için bir biraz bastıralım. Burası böyle geldiği için ben de çizgilerimi ona göre atıyorum. Mesela şu kısımda bir çukurluk oluşturacağız dedik. Ben buradan çizgiyi getiriyorum. Ve bu çizgim Hafif içe doğru kayıyor. Şuradaki çizginin kavisine doğru kayıyor. Onu buraya döndürüyorum. Şurada gördüğünüz kavisi şu an tonlarken uyguluyorum. Buradaki kavisi şu an iç kısmına uyguluyorum. Aynı şekilde bu taraftaki kavisi de bu taraftaki çizgiyi de iç kısmı için uyguluyorum. Elimi gittikçe düzleştiriyorum ortada ve şimdi bu tarafın kavisine uygun yapıyorum. Aslında bu yaptığım benim önceki tonlama derslerinde gösterdiğimden hiçbir farkı yok. Ellerimi yıkasam iyi olacak. Bir saniye hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi devam edebiliriz. Akıcı çizgiler oluşturmak için çok sert bir şekilde yapmıyorum. Ve... Kısa çizgiler kullanmıyorum. Daha uzun çizgiler tercih ediyorum. En dış hattına göre çizgilerimi devam ettiriyorum. Ve camda ve metalde yaptığımız gibi sert geçişler yapmıyorum. Geçişlerimi daha yumuşak tutuyorum. çukurda kaldığı için daha koyu olacaktır. O nedenle burada kalemimi biraz daha bastırıyorum. Uzun çizgilerle tonlamama devam ediyorum. Dış şu çizgiyi biraz kalınlaştırabilirim bu çizgiyi takip ederek tonlamama devam ediyorum aralarda kıvrımlar ekliyorum mesela arkadaşlar şurada hafif şöyle bir kumaş geliyor böyle bir çıkıntı var gibi bu çıkıntılı kısmı biraz daha açık yapıyorum ve etrafını biraz daha koyultuyorum koyudan açığa gidecek şekilde bu kısmı açık bırakıyorum buradan hafif koyulta koyulta alt kısma iniyorum. Şimdi şöyle biraz alt kısma gelelim. Şu kısımda buradan kumaş çıkıyor. metalin altından kumaş çıkıyor gibi bir görüntü verdik. Bu nedenle bu iç kısmını biraz daha koyu yapıyorum. Şu kısmı biraz daha havada olmuş oluyor. Böyle bombede bu bombede orta kısmı şu kısmı biraz daha aydınlık olacaktır. Burada da tekrar oraya karışsın. Şık kısmını biraz daha kurutuyorum. Kumaş buradan böyle aşağıya sarksın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sık sık çizgiler kullanmak yerine uzun çizgiler kullanınca kumaşın bu akıyor gibi görüntüsünü daha güzel verdik. Şimdi tonlamamda henüz daha B kalemle hafif bir tonlama atıyorum. Şimdi şuradaki ayrımı biraz daha belli etmek için iç kısımdaki kısma biraz koyuluk yapıyorum. Şimdi burada kumaş yan yan dökümlü gelsin dedim. O zaman çizgilerimi bu yanlığa göre atıyorum. Bu kısımdan da aynı şekilde. Şimdi kumaş burada dökümlü geliyor gibi görünsün istedik. O zaman köşelerden biraz koyuluk yapıyorum. Çünkü bize doğru geldikçe şununun daha parlak olması gerekir. Buralardan koyultuyorum. Alt kısımlardan da koyultuyorum. Kademeli bir şekilde koyudan şu kısımları koyultuyorum. Koyudan açığa doğru tonluyoruz. Aynı şekilde burada koyudan açığa doğru tonluyoruz. Şöyle uzaktan bakalım. Evet buradan sanki kumaş sarkıyor gibi görünüyor. Bu kısmı koyultuyorum. Daha sonra koyudan açığa doğru gidiyor. Şu kısmı açık bırakıyorum. Çünkü burada parlıyor. Buradan çukurlardan bombeli bir şekilde buraya geliyor. Bombeli kısmın açık renk olması gerekir. O nedenle kenarları koyultuyorum. Aynı şekilde bu tarafta koyultuyorum. Fark ettiyseniz metalde yaptığım gibi çok sert çizgileri burada kullanmıyorum. Buradaki bombeyi takip ediyorum. Şimdi kumaşın şu kısmı, arkada kalan kısmı arkada kaldığı için orayı biraz daha koyu yapmayı düşünüyorum. Arkada olduğunu daha koyu yaparak, daha karanlıkta bırakarak belli edebiliriz. şimdi elime daha koyu bir kalem aldım şimdi bu katlanmış köşeli kısımlara biraz daha koyuluk veriyorum daha koyu bir kalemle Kumaşın katlandığı noktaları, türişe noktalarını daha koyu yaparsanız daha gerçekçi bir etki Şimdi şöyle bir çapadan gösterelim. Arkadaşlar kumaşımızın da gölgelendirmesi bitti. Genel olarak birkaç fütuş daha yaptıktan sonra artık bu çizim bitti demektir. şimdi zemin ekleyelim arkaya şimdi zemini şuradan ekleyebilirim şimdi bunun arkasını hesaba katmam lazım düşmemesi için zemin bunun arkasından başlaması lazım bunun arkası şurası biraz daha geri alayım zeminimiz şurada olsun buraya hafiften bir zemine de gölge verebiliriz. Şu kısma hafiften bir gölge veriyorum. Şimdi buradan aşağıya sarkıyor gibi yaptık. O zaman muhtemelen şurada da zeminin bitmesi gerekiyor ki şu hizadan aşağıya kumaş rahatlıkla sarksın. O zaman buraya daha dik çizgiler atalım. <Gülüyor> Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Umuyorum ki artık tonlamada daha iyisinizdir. Bazı şeyleri kavramışsınızdır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bol bol pratik yapın. Hoşçakalın.